Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda üçgende açıyı e, çok güzel öğrenmenizi sağlayacağız arkadaşlarım. Her çeşit soruyu göstermeye çalışacağım size. Yeni nesil sorular çözeceğim, konu anlatımları yapacağız falan filan. Hadi vira bismillah diyelim başlayalım arkadaşlarım. Şimdi taktiklerle öğreneceğiz mevzuyu. Şimdi üçgende açının soru tipi yani üniversite sınavında çıkabilecek soru tipi ya kolay açı sorusu soracak ki bu zamana kadar... 100 soru sorduysa inanın bana 90'ı çok kolay dediğimiz soru tipleriydi. Ya da orta seviye. Hani zor sormayacak öyle söyleyeyim en azından. Şimdi kolay açı sorularında ne yapacağız? Orta seviye sorularda ne yapacağız? Kolay açılar hangisidir? Kolay açı soruları hangisidir? Zor açı soruları hangisidir? Bunu öğreneceğiz. Şimdi taktik diyor ki kolay açı sorularında ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bir kere kolay açı sorusu arkadaşlarım şudur. Senin bir şey çizmene gerek kalmayan soru tipidir. Yani bir sor soruya bir yükseklik çizmezsin, ne bileyim bir orta taban çizmezsin, bir kenar ortay çizmezsin. Direkt soruda eşit açılar olur büyük ihtimalle ve eşit açı görünce ilk iş... Aynı harfi yazarsın kardeşim. Başlangıcın böyle olacak. Eşit açıları gördüğünde ki zaten bu hani ortaktır. Bütün konularda eğer bir soruda eşit açı varsa hemen aynı harfi yazın. Mesela üçgende benzerlikte de bunu yazarız. Dörtgende açıda da bunu yazarız. Üçgende alanda bile yaparız bunu. Eşit açı görünce aynı harfi yazacaksın. Bu bir. Sonra iki iç açı bir dış açıdır. Ben duş demişim. O an artık ne düşünüyorsam aklımdan ne geçiyorsa. Bir dış açıdır unutma dediğimiz basit kural bittir ve son olarak soruyu en son öldürecek darbesi şu. Toplamları 180 olan bir şeyler bul diyorum dostlarım. Ne olabilir bu bir şeyler hocam? Mesela bir üçgen görürsün. 3 üç açısında da bir şey yazıyorsa o üçgenin iç açılarını toplayıp 180'e eşitlersin. Ya da ne bileyim bir düz çizgi görürsün biliyorsun şu düz çizginin doğru açıdır. Bu ölçüsü 180 derece olacak. İşte burada A yazıyor burada B yazıyor. Hemen A ile B'nin toplamı 180 diye kenara notunu alacaksın kardeşim. Şimdi hemen gelin soru çözelim daha da iyi öğrenelim mevzuyu. Bakın birinci sorumuz diyor ki alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Bunu bakayım bir tık küçültebilecek miyim siz daha net görün diye. Sorunun bütününü görelim istiyorum. Evet böyle. Şimdi bize bakın burada soruda hiç soruyu okumuyorum ilk önce. Eşit açılar var. Bakın noktalı açı var noktalı açı var. Hadi gelin buna x diyelim. Buna da x diyelim. Çizgili açı var y diyelim. Çizgili açı var y diyelim. Ve bakın şurada toplamları 180 olan bir şey görüyorum. Şu üçgene bakın arkadaşlarım. X var. Y var. Bir de şurada x artı y var dostlarım. Bunların hepsinin toplamı 180. Hadi toplayalım. 2x var. 2y var. 180'miş öğretmenim. O halde x artı y ne çıktı kardeşim? 90. Bak şurayı 90 buldun sen. Belki bir işimize yarar. Ama x artı y 90'ı bulduk. Peki. Devam ediyorum öğretmenim. Şurada y var. Şurada x var. Lan bu x ile y'nin toplamı da 90. O zaman buraya da kaldı mı 90? Aha tersi de 90 oldu. Bakın alfa ile beta'nın toplamı da 90 çıktı şu üçgende. Hemen yazıyorum kenara. Alfayla... Beta'nın toplamı 90. Bir de soruyu okuyorum. Amca bana demiş ki alfa ile beta'nın farkı da 20'dir. Hemen şuraya yazalım. Gelin bunları alt alta toplayalım. 2 alfa eşittir betalara bay bay dedik. 110. Demek ki alfa eşittir 55. Bize neyi soruyordu? Alfayı cevap Ceyhan'dan. Paketledik, gitti arkadaşlarım. Bakalım başka sorumuz var mı? Hemen geldik. Aha. Bir soru da burada var. Bakın ikiz kenar üçgen var soruda gördünüz mü? Hemen eşit açılarına x, x diyorum. Şurada da bir ikiz kenar var. Eşit açılarına y, y yazıyorum ve toplamları 180 olan bir şey gördüm. Bakın kocaman üçgene bakın. En büyük üçgen. Şu açısı y, bu açısı x. Bu açısı x artı y artı 40. Hepsini toplarsanız 2x var, 2y var, bir de 40 derece var. Toplamları 180 olacak. 40 attım bu tarafa. 2x artı 2y eşittir 140 kaldı. Böldüm 2 y x artı y eşittir 70'i yakaladım dostlarım. Bana neyi soruyor? BAC. BAC dediğimiz şuradaki açıyı soruyormuş bize. X artı Y artı 40'ı soruyormuş kardeşim. X ile Y'nin toplamı zaten 70 değil mi? Sen bir de buna 40 ekleyeceksin. Ceyhan'ı paketleyeceksin. Hadi geçtik bir sonraki sorumuza. Evet. Burada ne diyormuş? 10 var. Eşit açı var bir kere değil mi? Gördünüz hepiniz. Şunlar. Ha bu eşkenar üçgenmiş. Abooo. Soruyu okuduk. Eşkenar üçgen. O zaman bütün açıları 60 derece. Demek şuraya ne kaldı? 50 Şuraya ne kaldı? 30-30 değil mi? 60 derece olduğu için bir açısı. Burası da 60 geldi. Şimdi bir sürü yolum var soruyu çözmek için. Bak şu üçgende hani iki tane iç açının toplamı yani 30 ile 50'nin toplamı bu üçgenin üçüncü açısının dışına eşittir. Yani x'e eşittir. O zaman x eşittir. 30 ile 50'nin toplamı. Yani 80'i paketledim. Cevap Edirne'den yakıştı. Geldik. Evet yine güzel bir açı sorusu. Hemen başlayalım. Bakın şu tepede bir ikiz kenar üçgenimiz var dostlarım. Tepesindeki açı 70 ve ikiz kenar. Şunlar benim eşit açılarım. Şununla şu. Şimdi normalde bunlara harf verelim diyeceğim ama... Tepe açısını biliyorum ya 70. O zaman bunların sayısal değerini biliyorum. İkisine toplam 110 kalacak... 55, 55 paylaşacaklar bu 110'u. Sonrasında x'i bulmanın 1 milyon farklı yolu var kardeşim. Ben şunu seçiyorum. En alttaki üçgende iki iç açının toplamı bak şu üçgende x ile 20'nin toplamı şu 3. açının dışına eşit değil mi? 55'e eşittir x ile 20'nin toplamı. 20'yi gönder bu tarafa 35 mi oldu x'imiz kardeşim? Hadi geldik bir sonraki soruya. Aha! Eşit açı görüyorum. Soruyu okumadım bile. Hemen A, A yazıyorum. Sonra hocam dedi ki toplamları 180 olan bir şey bul. Bak bu üçgende toplamlarının 180 olması için bir tane de bir şey yazayım buraya. B yazayım. Artık A, B ve 110'un toplamı 180. Aha bunu kenara yazdım. Peki bu durumda A ile B'nin toplamı 110'u bu tarafa gönderirsek 70 kaldı mı kardeşim? Lan A ile B'nin toplamı şura soymuş. O zaman burası da 70 çıktı. Devam. Neyi soruyor? BCA. ayda Burayı soruyormuş lan zaten. Cevap 70. Hadi geldik. Başka bir soruya. Aha. İkiz kenar üçgen görüyorum dostum. Hiç düşünmedim. Hemen şuraya A yazdım. Buraya da A yazdım. Yine bir ikiz kenar. Buraya B yazdım. Buraya da B yazdım. Toplamları 180 olan. Bakın 46 var. A var. B var. Bunların toplamı 180 olacak. Hadi toplayalım. A. B ve 46'nın toplamı 180'dir diyorum. Demek ki A ile B'nin toplamı 134 mi geliyor kardeşim? Peki dursun bunlar kenarda bakalım neler olacak. Şimdi şuraya da e, ne yazabiliriz? Buraya ne yazabiliriz diye işime yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum. Sadece gördüğüm şeyleri yazmak istiyorum. Şuraya 180-2A yazarım. Çünkü bunların iç açıları toplamı 180'di. Şurada 2B olduğu için buraya da 180-2B yazarım. Ve sonra da derim ki şu üçünün toplamı da 180'di. Hadi bir de bunu deneyelim. Üçünü toplayalım. Şimdi 180-2A var. Artı ortada X var. Artı 180-2B var. Bunların toplamı 180 olacak hocam. Bir kere şu 180 ile şu 180 gitsin. Bak burada X kalsın. 180 kalsın, eksi 2A'yı da, eksi 2B'yi de bu tarafa artı olarak atalım. Şimdi A ile B'nin toplamı 134'tü ya, gelin bunu biz 2 ile çarpalım dostlarım. O zaman 2A ile 2B'nin toplamı ne olur? 268 olur. Getirip şuraya da 268 yazarım. Hemen X ile 180'nin toplamı 268'miş. Çıkarttım 180'i, 88 mi kalıyor dostlarım? Cevabımız Adana'dan paketlendi. Evet geldik şimdi orta ve üst seviye sorularda ne yapacağız, ne bok yiyeceğiz bunu öğreniyoruz kardeşlerim. Bunlar bir şey çizmen gereken sorular. Şimdi ben sana ne zaman, nerede, ne çizmen gerektiğini taktiklerle öğreteceğim kardeşim iyi dinle. Taktik 1. Diyor ki soruda bir kenar bile ikiye bölünmüşse. Bakıyorsun soruda şöyle bir şekil vermiş, şöyle bir çizgi çizmiş. Aha burayı ikiye bölmüş. Ne olursa olsun kardeşim bir kenar bile ikiye bölünmüşse orta taban çizecekmişiz biz. Orta taban çizeceğiz. Hadi gelin birkaç tane çözelim, iyice alışalım. İşte birinci sorumuz. Alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Soruda verilenler DE, AB'ye eşitmiş kardeşim. Görelim onu. DE uzunluğu. A, ye eşitmiş bir de diyor ki A noktasının D noktasına göre simetriği C'dir. Simetrideki mantık neydi? A'nın D'ye göre simetriğini alıyorsan A'nın D'ye olan uzaklığını alıyorsun. D'den de öteye o uzaklık kadar sen gittiğinde simetriğini ulaşıyorsun. Burada demek istediği aslında D orta nokta. Yani şu bizim hipotenüsümüzü iki eşit parçaya bölmüş. Bak hipotenüs ikiye bölündüğünde genelde insanın aklına muhteşem üçlü çizmek gelir. Ama ben ne diyorum? Hangi kenar ikiye bölünürse bölünsün. Önce orta taban yapacaksın. Şimdi orta taban çizeceğim. Orta tabanın mantığı neydi? Üçgenin iki kenarını da ikiye bölecek. Hocam zaten bir kenar ikiye bölünmüş lan. O zaman ben öyle bir nokta seçeyim ki. Bir kenar daha. Yani ya AB'yi ikiye bölsün ya BC'yi. Gelin şu D'den aşağıya bir diklik indirelim. Aha buna paralel oldu mu? Oldu. Peki paralel olduğu için bu tarafı da şuraya da F noktası diyelim. F'yi de ikiye, de ikiye böldü. İşte senin orta tabanın çizildiği. Bu senin orta tabanın. Peki orta tabanın başka özelliği neydi? Paralel olduğu tabanın Yarısı uzunluğundadır. O zaman buraya da K yazdım. Bak 2K ise K dedim. E hocam bu da 2K'ymış eşitmiş ona. Bak senin karşına ne çıktı şimdi burada? Aşık olduğum bir üçgen çıktı. Bir dik üçgen ve 90'ın karşısı 2K. Lan neyin karşısı K oluyordu? 30. 30-60, 90 üçgeninde. 90'ın karşısı neyse 30'un karşısı yarısı oluyordu. Demek ki alfa... 30 dereceymiş. Yani A 30 dereceymiş dedik kardeşim. Hadi devam. Bakalım bir sorumuz daha var burada. Bunu da biraz küçülteyim şöyle soruyu bütün görelim. AE A, e, C'ye eşitmiş kardeşim. AE şurası, BC de şurası ve bakın hipotenüs 2'ye bölünmüş. Hiç düşünmüyorum. Tam şu 2'ye böldüğü noktadan bir paralel doğru da ben çizdim aha bu tarafa. Bu bunun paraleli oldu hocam. Yani ben buna 2K dersem burası K oldu. Şurası da zaten 2K öyle demiş soru. Bak yine 90'ın karşısı gördün mü şu üçgende 2K neyin karşısı K'dır? Tabii ki 30 derecenin. E burası 30'sa hocam şuranın tamamı oldu mu 60 derece? Bir de şu 50'yi konuşalım. Bakın 50 derece verilmiş. Yöndeştikten burası da 50 olur mu? Bakın aynı yöne bakıyor. O zaman alfamıza ne kaldı? 10 derece kaldı. Sorunun cevabı 10 gelecek. Evet geldik bir soruya daha. Bakalım bu ne diyor? BD, DC'nin iki katı. Bak yine ikiye bölünmüş bir kenar var. O zaman ben bu Denizli'den bir diklik indiririm artık paralel olsun diye. Şu... Şuna paralel oldu kardeşim. Bir de diyor ki DE'ye K kök 2 derseniz, kök 2 dediğinizde AB 2K olacak diyor. 2. K'ları yazmasanız da olur. isterseniz de yazın. Önemli değil. Aha K yazdım. K kök 2 yazdım. E bu orta tabanda hocam 2K'nın yarısı olacak. Burası K. Bakın burada ne çıktı kardeşim. 90'ın karşısı kök 2 katı çıktı K'nın. O zaman bu 45-45-90 üçgenidir. 45-45-90'ımı yazdım. D, E, soruyor. Bana 45'i soruyormuş. Paketledik gitti kardeşler. Evet bir başka taktik. Diyor ki soru da 90 derece gördün. Bir de bunun yanında 1'e 2 oranı gördün. Aklına önce muhteşem üçlü yapmak gelecek diyor. 90 derece 1'e 2 oranı. Hadi görelim bakalım şimdi bunu. Şimdi şurada K var. Hocam burada da K, K var. Bakın 2K var. Burada da K var. Yani 1'e 2 oranı var. O zaman ben şuradan muhteşem üçlümü yaparım öğretmenim. Hemen dik açıdan hipotenüsü 2'ye bölen doğruyu çizdim. Ve dedim ki muhteşem üçlüden bu da K. Ve bakın burada bir ikizkenar kenar üçgen çıktı. 35 ise burası da kesinlikle 35'tir. yapıştırdım hemen. İki iç açının toplamı 35 ile 35'in toplamı bir dış açıya eşittir. Şuraya 70 yazdım. 70 şu ikiz kenar üçgenden KK o zaman burası da 70. 70 70 140 tepeye kaldı 40. Bakın alfa toplamda ne çıktı? 40 artı 35'ten 75 geldi sorumuzun cevabı. Hemen buna bakalım. Diyor ki BD AC'nin iki katıdır. Yani sen AC'ye K dersen BD uzunluğu şurası 2K imiş. 1'e 2 oranı var mı? Var. 90 derece var mı? O da var. Çiz o zaman muhteşem üçlünü. Burayı 2'ye bölsün. Hipotenüsü K. K diye kendi de K olacak de. Bakın şunlar da ikizkenar çıktılar dostlarım. K, K. O zaman burası 20 ise burası da 20'dir. Şu ikizkenarlıktan dolayı da alfaysa burası da alfadır. Demek ki 2 alfa oldu. 160 alfa oldu 80 derece dedik. Evet taktik. Soru da üç eşit kenar var ve bu eşitliklerin bir harfleri ortak ise bakın buradaki gibi hepsinin a harfi ortak. Gördünüz mü arkadaşlar? Cevap ya yarısı ya kendisi ya da iki katı olur diyor. Şıklarda da biri olur inanın bana. Bakın buna. A, B, A, D, A, C'ye eşit. A, B, A, D, A, C. Üçü de eşitse cevap yani alfa verilenin ya kendisi 20 yok şıklarda ya iki katı var şıklarda ya da yarısı 10 yok şıklarda cevap iki katıymış 40'mış kardeşim. Evet şimdi geldik karışık örneklere dostlarım. Biraz karışık örnekler çözeceğiz. Ee, yalnız benim ağzım dilim kurudu. Ee, şurada bir videoyu durdurayım. Sonra birazdan devam ederiz. <Gülüyor> Tigara çay molası verdik. Şimdi tekrar devam edelim. Bakalım bu soru ne diyor? A, E, E, 3 katıymış. Hemen buraya K. Şu uzunluğa da hop, 3K'mızı yazalım. A kaç derecedir diye bir soru sormuş. 155'i vermiş bize amcam sağ olsun. Hemen bunun dışına da 25 derece olduğunu da gösterelim. Şimdi. Bir kenar ikiye bölünmüş dostlar. Ne yapacaktık biz bu soruda? Hemen orta taban çizecektik. Bakın bu DE'nin orta taban olmasını sağlayan ya şu B'den şöyle DE'ye paralel bir doğru çizseniz de olur. Ya da D'den yukarıya doğru şöyle bir doğru da çizseniz şu D açısı dik olacak şekilde yani AB'ye paralel olacak şekilde bir doğru da çizseniz yine olurdu kardeşim. Şimdi artık bu bir orta taban. Yani şurası 25 yöndeşlikten bu da 25 olacak. Yöndeş açıları paralel oldukları için. Denizli'de 2'ye böldüyse Edirne'de de 2'ye bölecek. Burası K ise buraya da K kaldı. Tabii ki o zaman buraya 2K kaldı ki bakın şu da orta nokta oldu. Hipotenüsün ortası geldi ki muhteşem üçlü çıktı şansımıza demektir bu. Demek ki muhteşem üçlüden bu da 2 k gelecek. Bakın şunların da eşit olduğunu söylediğimiz an 2K 2K. Alfaysa buraya da alfa kaldı. Ve alfa ile 25'in toplamının 90 olduğunu görüyorum. Demek ki alfa 65 mi geliyor kardeşim? Evet bakalım bu sorumuz ne diyor? Yine bir kenar ikiye bölünmüş. Bu kenarın hipotenüs olması beni ilgilendirmiyor. Benim aklıma ilk önce muhteşem üçlü yapmak gelecekti. Şuradan aşağıya dikliğimi indirdim ve dedim ki bu buna paralel ve yarısı uzunluğunda. AB ED'nin kök 2 katıymış. Yani ben buna kök 2 dersem yok ED'ye 1 dersem 1 AB kök 2 katıymış. Kök 2 olacakmış burası arkadaşlarım. Şimdi burası kök 2 ise bu da onun yarısı olacaktı. kök 2/2 bölü iki. bu da kök 2/2 bölü iki. Bakın kök 2 bölü 2 hipotenüsümüzde 1. 45-45-90'ı görün arkadaşlarım. Zaten kök 2'leri görünce 45 olacağını yakalayın kardeşler. Şurası 45 burası da 45'miş demek ki diyebiliriz. Artık 45 ile 25'in toplamı 2 iç açıdır. Şu 3. açımın dışına eşittir deyip 70'i paketledim kardeşlerim. Cevap Edirne'den geldi. Evet, burada bakalım ne var? Alfa 2 alfa var. Alfa 2 alfa. Yani 1'e 2 oranı var kardeş. Bir de 90 derece var. O zaman biz ne yapacaktık? Muhteşem üçlü arayacaktık bu soruda. Hemen hipotenüsümün tam ortasına, şöyle tam ortasına gelecek şekilde hipotenüsün. Ki hipotenüs toplam 30, dikkat edin. 30'u 2'ye bölecek arkadaşlarım. 15-15, şurası 15 olacak. Buranın da 15 olması için şuraya 11 kalacak. Bu adamda 15 geldi diyeceksiniz. Peki şuradaki ikiz kenarı konuşalım ilk önce. 15 15. Alfaysa burası da alfa geldi. Alfa ile alfa'nın toplamı iki iç bir dıştan burası iki alfa oldu ve bakın bunlar da ikiz kenar oldular. Demek ki bu amcada 15 olacakmış. Sorunun cevabı Denizli'den paketlendi geldik buna. Aha 1'e 2 oranını kendisi vermiş. O zaman biz muhteşem üçlüğü yapacağız çünkü 90 derece var. Şimdi hipotenüsümüz DC. DC'nin tam ortasına kenarortayımı indirdim şuraya E noktası diyelim. Artık DE EC'ye ve AE'ye eşittir diyorum. K. K bu da K oldu ve ben eğer ki DC'ye 2K dediysem AB'ye de K demeliyim deyip buraya da K olduğunu söylüyorum. Bakın bir ikizkenarda buradan çıktı arkadaşlarım. Artık burası alfa ise burası da kesinlikle alfadır diyebilirsiniz. Peki hocam şu alfa ile 18'in toplamı 3. açının dışına eşit olacak. Burası alfa artı 18. Şu ikizkenar üçgenden burası da alfa artı 18'dir deyip Soruyu paketledim şu üçgenden dostlarım. Toplayalım, 180'e eşitleyelim. Alfa, alfa, alfa. Yani 3 tane alfa var. Bir de 18, 18'den 36 var. Toplamları 180. Demek ki 3 alfa eşittir. 144. 3'e bölersem alfa eşittir. 48'i paketledim. İnşallah 48 geliyordur. Evet, 48 geliyor. Evet, bir kenar 2'ye bölünmüş. Hadi gelin orta taban çakalım mı arkadaşlarım? Şuradan bir Paralel doğru çizelim şöyle. 14'e paralel olsun. 7 olacak yani bu. Burayı da 2'ye bölecek ki toplam bakın 18 ile 4'ün toplamı 22'dir. 2'ye bölersem 11 burası. 11'de buranın olması için 7 kaldı. Yani bakın şurada da bir ikiz kenar üçgen çıktı diyebiliriz artık. Yani şuraya x derece dersem burası da x derece olacak. X ile X'in toplamı şurasıdır. 2X geldi burası kardeşim. Tabi bakın şu açıyla şu açıda yöndeş açı olduğu için 2X'e alfada 2X olacak. Şimdi bu soruda bir eksiklik var arkadaşlarım. Ben çizerken yanlış çizmişim muhtemelen soruyu. Bir yeri vermiş olması lazım ki bana x'i bulabileyim. Muhtemelen de şu açıyı vermiştir diye atıyorum kafadan. 35 demiştir cevap 2x 70 çıkar. Ya da ne bileyim başka bir yeri de vermiş olabilir. Biz sonuçta önemli olan burada can alıcı noktayı yaptık. Orta tabanı çizdik yani. Hadi burayı 35 vermiş olsun. Dolayısıyla 2x 70 çıkar. Bu da 70'tir. Cevap da Denizli'den geldi diyelim biz. Evet yeni nesil bir sorumuz var. Bakalım ne diyor? Ahmet, Berke, Deniz ve Erdem, Jack tek kalem ve bakar arkadaş sırasıyla ABD noktalarında bulunur. İlk olarak oyuna Ahmet başlıyor ve Berke'ye pas atıyor. Sırasıyla Berke Deniz'e Erdem'e Merdem'e Merdem'e Erdem e, Carca pasan top kaleye geliyor. Topun hareketi boyunca izlediği doğrultulara bakıldığında bak şurada işte klasik bir yeni nesil soru mükemmel olmuş kardeşim. Ölse Yemen'in yaptığı gibi sormuş hocalarım da. Şurada boşu boş bir hikaye var. Hiçbir şey anlatmıyor bize hikaye. Şimdi gelelim asıl meseleye. BAD açısı şuradaki açı eşitmiş DAE'ye yani şu açıya eşitmiş. Başka EAC e şuradaki açı eşitmiş CAF'ye o da şuradaki açı oldu arkadaşlarım. Başka da diyor ki ADB şurası 126'dır. Burası 126 ise şurası da 54 derece olacak. Ve bir de biz şunu biliyoruz. 2 tane yani bir iç ile bir dış açı ortayın arasındaki açı her zaman 90 dereceydi. Bak bunun ispatı da şöyle. Şimdi şöyle çizelim. Bu iç açı ortay olsun tık tık. Bu dış açı ortay olsun şöyle tık tık. Buna A diyelim. Bu da A. Buna B diyelim bu da B Şimdi normalde 2A ile 2B'nin Toplamı 180 miydi kardeşim Hemen 2'ye böldüm A ile B'nin toplamı ne çıktı 90 derece geldi İşte A ile B'nin toplamı Yani iç açı ortayla Dış açı ortayın arasındaki açıyı 90 derecedir diye paketledim Şimdi şu üçgene bakın kardeşim Bir açısı 90 Bir açısı 54 Buraya ne kaldı diye bir soru sordu bize 36 kaldı cevap edinleden Çıktı Bakın delta kanat uçuşu sırasında çekilen resmini sosyal medyada paylaşmış ve şunların eşit olduklarını görmüş. Dostum bumerang kuralı dediğimiz kuralı yapacağız burada. Şunun, şunun, şunun toplamı yani içeridekilerin toplamı dışarıdakine eşit kuralını yapacağız. Bunun özel bir durumu. Şunlar da eşit, bunlar da eşit. Burada söyleyeceğim bilgi şu. A ile C birbirine eşit olacak. Yani buraya da A yazabilirsin diyor. Yani ben şeklimde şuraya da alfa yazabilirim artık. Şimdi o halde 110'un alfanın ve alfanın toplamı yani 2 ile 110'un toplamı 176'ya eşittir diyeceğim. Alfayı buradan paketlersiniz her türlü arkadaşlarım. Ne geliyor? Ee, 66'dan 33 mi geliyor cevabımız? Evet bir güzel katlama sorusu bakalım ne diyor? Diklik var 40 derece var. Biçimdeki kağıt AD doğrusu boyunca katlanıyor. Buna göre şekil 2'de elde edilen ADC üçgensel bölümünün kağıt üzerinde C üstü DE alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Dostum benim katlama sorularına dair hem bir konu anlatım videom var hem de sadece katlama sorularından oluşan bir videom var. Katlama soruları önemlidir. ÖSYM sever kardeşim. O yüzden bunları mutlaka iyice izleyin derim ben. Şimdi katlama sorularında şunu yapın demiştik. 1. Katlanmış şekli katlanmadan önceki haline bir kere mutlaka açın. Bakın ben şöyle yaparak C'yi buraya geri getirdim. Burası 40 derece bu 1. 2. Ne boyunca katlandıysa AD boyunca katlanıyor. AD senin kat çizgindir. Ve kat çizgisi daima açı ortay olacak bu 2. 3. Katlanmadan önceki hal katlandıktan sonraki uzunluğa eşit olacak dostum. Bakın AC, AC üssü oldu. DC, DC üssü oldu. Bunlar hep birbirine eşit olan açılar olacak. Şimdi şurası 90'dı. Burası 50 kalır ki 25, 25 diye paylaşırlar. Şurada 90 var 25 var şurası o halde 65 olacak diyelim bunu bir yazalım. Şu 40 derece katlandı buraya geldi 40 yazalım. Şurada bir 90 var 40 90 şuraya 50 kaldı. Bakınız burada ne çıktı arkadaşım bir doğrusal açı var 50 ile 65'in toplamı 115'tir. Alfaya da 65 kaldı cevabım Edirne'den patladı gitti. Aha yine bir katlama sorusu. Hadi artık ne yapacağımızı biliyoruz. Katlanmış şekli geriye açacağız ama zaten amca bizim için açmış. Şimdi diyor ki DE boyunca katlanmış diyor. O zaman DE açıortay ortay olacak. Şununla şu eşit. Burası da 35. E'den de açıortay ortay olduğunu gösterelim. Bunlar da birbirine eşit olacak diyelim. Şimdi 35, 35, 70. Şuraya 110 kaldı. 110, 40 daha 150. Şuraya 30 kaldı. Bunları bir söylemiş olalım. Başka ne biliyoruz? AB, AC'ye eşitmiş. AB, AC'ye eşitmiş. Demek ki bu bir ikiz kenar üçgen. Tepesi 40. 140 kaldı. Eşit açılarımıza 70-70 paylaştılar. Burası da 70. Burası da 70. Bakın 70, 35 daha 105. Buraya kaldı 75. Buraya kaldı 75. Topladım 150. Buraya kaldı 30. 70 ile 30'un toplamı 100. Alfaya kaldı. Bursa yapıştır gitsin. Güzel bir yeni nesil soru. 3 adet eş kibrit çöpüyle bir üçgen oluşturduktan sonra diğer 2 kibrit çöpünü birbirine dik olacak şekilde. Aha dik. Ve bu kırmızı kibrit çöpleri de eşmiş. O zaman eş kenar üçgen çıkar. Şunların her biri 60 derece olmak zorundadır değil mi kardeşim? Bak şu 95'in şuradaki iç açısı ne olacak? 85. Bunu bir yazalım. 85. 85, 60 daha 145 yapar. O zaman şu üçüncü açıya 35 derece kalır. 35, 90 şuraya 55 derece kalır. 60, 55 daha 115'tir Şuraya 65 derece mi kalır? Evet 65 derece kalır. 65'in dışı da 115 derece gelir. Cevap Ceyhan. Yine bir katlama sorusu. Hadi gelin katlanmış şekli öncelikle geriye açalım. Bakın yani üstteki şekle benzetiyorum direkt. Şurası B. Şurası 20'ymiş. Şimdi kat çizgisi açı ortaydı. O zaman bu da alfa. Kat çizgisi bu taraftan da açı ortaydı. Şunun da eşit olduğunu gösterelim. 10 20'nin toplamı 30'dur. Şu dış açıya eşit. Bu 30 katlanmadan önce burası da 30'dur diyelim. B açısı katlandı. B üstü oldu ya katlanmadan önceki açı katlandıktan sonraki açıya eşit. Bak şimdi 30 var. 20 var 50 yaptı. Şuraya ne kalır? 130. O zaman 2'ye böldüm. 65 65 Denizli'yi paketledim kardeşim. Hadi bir bumerang sorusu. DC konumları arasındaki geniş açıyı soruyor bize. Aha şuradaki açıyı soruyor dostum. Hemen bumerangı yapalım. 40 35 daha 75. 75 daha 150 derecedir. Üçünün toplamı dış açıya eşittir dedik. Yine bir katlama sorusu. Katlanmış şekli geriye açacağım ama zaten açmış bizim için. Biz direkt açı ortayları gösterelim şöyle. Bu açı ortay. Burası da açı ortay. O zaman 70-70 olsun. Bakalım ne diyor bu bir de? Eşkenar üçgenmiş arkadaşlarım. O zaman şuralar hep 60'ar derece olacak değil mi? Şimdi 70-60 daha. 130. Buraya kaldı 50. 50. 100. Buraya kaldı 80. Bakın katlama soruları çocuk oyuncağı dostum. Evet klasik bir lazer sorusu. Gelen açın ışın, giden ışına eşit muhabbeti yapacağız. Zaten burada da söylemiş onu dostlarım. Şimdi 40 derecelik ayna düzeninin üstten kesimi veren lazer ışık yani birinci ayna ile 75 derecelik açı yapacak şekilde tutuyor. Bakın 75 derece açı yapıyormuş bu gelen ışın. Giderken de <gülüyor> 75 derecelik açı yapacak. Gelen açının aynayla yaptığı açı gelen ışının giden ışının aynayla yaptığı açıya eşittir. Kural bu. 75, 75, 150 hatta şu ortaya da 30 kaldı diyebilirsiniz isterseniz. Devam. 75, 40 daha ne yapıyorlar? 115. O zaman şuraya ne kaldı? 65. Şimdi bakın bu açı bu aynayla arasındaki açı kaç derece oldu? 65. O zaman giderkenki aynayla arasındaki açı da 65 olacak. Buraya da 65 kaldı. Topladım 130. Araya kaldı 50. Şimdi şu açının tamamı 105. Şurada var 50. 155 yaptı. 155 ise alfaya kaç derece kaldı? 25 derece kaldı. Cevap Ceyhan'dan paketlendi. Evet bakın bir sınav sorusu. Hemen şöyle okuyalım. Ablem tasarlayan Hande ikiz kenar üçgen biçimindeki bakın bu ikiz kenarları şuraya yapıştırmış. Biz de onu da gösterelim. Şimdi burası da x'tir. Burası x, burası x, burası x, x, x, x. Hatta bunun üçüncü açısı şu açı 180 2 xtir O halde biz de buraya 180-2x yazalım. Şuraya da 180 eksi 2x yazalım. Şuraya da 180 eksi 2x'imizi yazalım. Peki şuranın toplamı 360 olacaktı değil mi? Şu yuvarlak. Bakın topluyorum. X var. X var. Artı 180 eksi 2x var. Artı 180 eksi 2x var. Artı 180 eksi 2x var. Hepsinin toplamı 360 olacak. 180. 180. 360'ı siz, siz sıfırlasın burayı. Şimdi 180 burada dursun. Eksi 2x, eksi 4x, eksi 6x. 1x daha, eksi 5x'i de bu tarafa artı 5x olarak geçirelim. 180 5'ten de 36 çıksın x'imiz. Evet x 36'dır dedik. Ve burada da bitirmişiz kardeşlerim. Evet gençler öpüyorum hepinizi. İnşallah faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz de bir abone lan. izleyip kaçmayın hemen tamam mı? Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlarım.